Büyük umutlarla girdiğim, üniversiteyi bitirmiş, artık öğretmen olmuştum. 2005 yılında Denizli Fatih İlköğretim Okulu'nda göreve başladım. Kısa süre sonra Diyarbakır Ergani'ye atandım. Giderken çok tedirgindim. Ancak çalışmaya başlayınca çok güzel anılarım ve tecrübem oldu. Mesela ilçede ilk bilgisayar dersini o yıl yapıyorduk. 70 kişilik sınıflar vardı. Öğrenciler hayatında ilk defa bilgisayar dersi görüyordu. Ardından Zonguldak Ereğli'ye atandım. Denize yakın köy okuluydu. Bilgisayar laboratuvarı yoktu. 20 kişilik sınıfta tek bilgisayarla ders yapıyorduk. Tüm bu olumsuzluklar beni yavaş yavaş öğretmenlik mesleğinden soğutmaya başlamıştı. İki buçuk yılın ardından Denizli'ye tekrar döndüm. Merkezde gözlü okullarda çalıştım. Öğretmenliğin yanında farklı işlerde de çalıştım. Bunları yapmamın birinci nedeni öğretmenliğin ilk yıllarında karşılaştığım sorunlar ve öğretmenlikten soğumam oldu. Genel olarak yönetilmeyi sevmeyen bir yapım var. Müdürlerle aram, çalıştığım tüm okullarda kötüydü. Bunun ana nedeni müdürlerin bilişim teknolojileri öğretmenini öğretmenden öte teknisyen gibi görmesi. Bununla ilgili çok kötü örneklerim vardır. Mesela müdürüm on, 18 ders saatini arada 14 saat boşluk bırakarak 32 ders saatine dağıtmıştı. Bunun nedenini sorduğumda Boş derslerde bilgisayar tamir edersin diye bilinçli yaptığını söyledi. Bu, müdürle son görüşmem olmuştu. Geriye dönüp baktığımda, ilk öğretmenlik mesleğini seçmişim diyemiyorum. Stajyer öğrencilere mümkün olduğunca mesleğin olumlu yönlerini anlatmaya çalışıyorum.